Herkese merhaba, Samba'da hoş geldiniz. Ben Emire Ve bugün konuklarımız Güneş Kremleri. Şimdi havalar güzelleşiyor. Hepimiz doğal olarak o enerjiyle birlikte kendimizi dışarı atıyoruz. Güneş biliyorsunuz ki vazgeçilmezmişsiz. Ben çok mutlu oluyorum açıkçası size. Ama aslında güneşin cildimize pek çok zarar bulunmakta. Mesela %80 oranında yaşlanmamızın temel sebebi olarak güneş ışınları gösteriliyormuş. E pek çok yerden duyuyorsunuz tabii bunları ama ben açıkçası size video çekeceğim diye Fda Harvard, Amerikan Dermatoloji Derneği gibi ya da SkinCancer.org gibi pek çok kaynaktan tarama yaptığım için. Şimdi burada böyle sanki bilirkişiymiş gibi konuşacağım size ama aslında öyle değil. Ben de sadece e, araştırma yapıp size doğru bilgi verebilmek adına. Şimdi e, güneş ışınları UVA, UVB şeklinde bize etki ediyor. UVC de var ama o çok gereksiz onu söylemeyeceğim o yüzden. Şimdi UV ışınları %95 oranında dünyaya ulaştığı için cildin alt katmanlarına etkiliyor ve ciltte ciddi hasarlar bırakıyor. Kanserden tutun da lekelenmelere kadar birçok etkisi var hayatımızda. Bir de UVB ışınları var. O da atmosfer tarafından emilebildiği için hasar bırakmıyor ama ona karşı da önlem almakta fayda var. Yaz kış güneş kreminizi kullanın. Çünkü siz görmüyorsunuz ama bu ultraviyol ışıkları her yerde, şu an karşıdan gelen ışıkta, telefondan gelen ışıkta, orada burada her yerde. O yüzden kendinizi seviyorsanız korumaya alın. Bu bir sağlıktır çünkü. Ekstra lüks falan değil. Bunu bir anlayalım. Ya bana göre çünkü çevremde de e, önerdiğim insanlarda da güneş kremi biraz lüks gibi algılanıyor saçma bir şekilde. Bugün Laneige ile başlıyorum. Şu an elimde Laneige'i kullanıyorum arkadaşlar. E, Yüzüme uygulamasını ekstra gösterdim size. Ama güneş kremi kullanırken, bunu kullanırken gösterdiğim gibi şöyle bunun belli bir miktar uygulanması gerekiyor cildinize. Bunu da yetkililer şöyle iki parmağınıza dökün ürünü sürün. Ondan sonra cildinize uygulayın. Yeterli olan miktar odur diye paylaşmışlar. Şimdi güneş kremleri 2011 Haziran'a kadar anladığım kadarıyla sadece UVB koruması sağlıyormuş. UVA Broad Spectrum diye geçen olay yokmuş. İşte o yüzden güneş kremi alırken UVA koruması olması açısından üzerinde PA e, Broad Spectrum ya da UVA açıklaması olan bir güneş kremi alın ki cildiniz gerçek anlamda bir korumaya kavuşsun. Bir de güneş kremlerinizi mutlaka 2 saatli bir tekrarlamayı unutmayın lütfen. E, gerçek bir koruma sağlanabilmesi adına. Laneige güneş kremi arkadaşlar bu hem kimyasal hem fiziksel bir güneş kremi. Çok saçma bir yerden girdim değil mi? Şimdi kimyasal güneş kremini e, fiziksel güneş kremine diyeceksiniz. Öncelikle kimyasal gün ya her şey aslında kimya. Saçma bir cümle bu. Fiziksel güneş kremleri cildinizde beyaz bir tabaka bırakıyor ve de bunların içinde titanium dioksit ya da zinc oksit dediğimiz iki ana madde var ya da e, bunlardan sadece birisi var. Daha çok hassas ciltliyseniz güneşe karşı, UVA'ya karşı kalkan koruması sağladığı için özellikle tavsiye edilmek. Bunun dışında pek çok e, aktif içerikler var. Onları e, videoda kenarlara yapıştıracağım. Tek tek okumayayım isterseniz. Kimyasal güneş kremlerinde de bu aktif içerenlerden bir tanesi ya da birkaçı ve geri kalan içerik listesi. Kimyasal güneş kremleri cilde daha iyi dağılım sağlıyor. Maske etkisi bırakmıyor cildinizde. Laneige Watery Sun kremde ise hem Titanium dioksit var hem de diğer aktif içeriklerden var. Yani hem... Kimyasal hem de mineral güneş kremi oluyor. Kendisi cildime sürdüğüm zaman anında etki ediyor, dağılıyor, cildimi rahatlatıyor. Maske etkisi bırakmıyor. Çok zarif parlak bir etkisi var. Çok rahat bir şekilde dağılıyor. Makyaj altında harika oluyor. Şu an makyaj bazı olarak kendisini kullandım. Fondötenin altına da sürmekte hiçbir zarar yok. Buradaki güneş kreminizi sürdükten sonra 15 dakika bekliyorsunuz makyaj yapmak için veya dışarıya çıkmak için ki güneş kremi cildinizle... Bir bütünleşme sağlasın. Görevini yerine getirmeye başlasın. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Güzel kardeşim diyor güneş kremleri bize. Bu güzelliğin içinde de bir sürü güzel yiçi gibi meyve ekstratı bulunuyor. Cilin kendi ham maddesinden olan Glisterin var mesela, pek çok madde var yazarım kenarlara. Ben kendisini sevdim. İçerisinde hiçbir zarar Madde yok, mineral oil yok, paraben yok, talk yok, bilmem ne yok, o bu yok diye 6 tane maddeyi sıralamışlar arkadaşlar. Dermatolojik testten geçmiş, waterproof, e, yapışkan bir hissi yok. Ben çok seviyorum. E, bu 6 tane maddeye girdikten sonra söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle bu 6 madde dedikleri olay, içeriklerini kenara yazdıktan sonra söyleyeceğim. Onlarda mutlaka bildikleri şeyler vardır da. Ama mesela mineral, oil ya da silikon dediğimiz şey çok tartışmalı veya alkol. Bunların kendi içerisinde, bilim dünyasında tartışmalı konular olduklarını gördüm. Anladığım kadarıyla kimse gerçekten çetrefilli, kimsi de PR amaçlı. Bazen satış olsun diye. işte şu zararlıdır, bu zararlı değildir gibi taktik yapıyorlar. Mesela bazen bir madde atıyorum C vitamini, bir an patlama yapıyor. Sanki dünyayı kurtaran adam süpermenmiş gibi falan böyle. Ee, ama aslında o kadar da etkili bir madde değil diyelim ki. Gerçi C vitamini e, yanlış bir örnek oldu. Gerçek bir anlamda kendisi zatı şahane cinsinden bir madde olur. Bu bebeğin de içerisinde bulunuyor aynı zamanda. cildinizde. Cildi hemen çekiyordu. Ah evet Elif de kullandı. Şu an kardeşim yanımda olduğu için kendimi hissediyorum bu arada. Ben genelde kullanmayı sevmiyorum yani. Gerekmediği müddetçe çok güneş olduğu zamanlar haricinde sen beni zorlamadığın müddetçe... Evet, evet çok... işte bu. Duyuyorsunuz değil mi? Kullanmıyor, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bunu kullandığım zaman yüzümde ekstra bir tabaka varmış gibi hissetmiyordum. Sanki tamamen çekilmiş evet. ve yok ok olmuş Evet. Bir gibi. de böyle mesela ciltte terleme etkisi yapıyor diyorlar insanlar genelde güneş kremi sürdükleri zaman. Ama yağlı ciltli olan kullanan önerdiğim insanlarda da böyle bir etki olmadı. Bende yok. Yani böyle yağlı cilde olan insanlar bile yüzümde terleme yapmıyor. Çok rahat kullandım diye bahsediyorlardı. Elif de, Elif'in cildi ama yağlı değil bu anlamda söylemeyeceğim. Hani ciltte ağırlık yapmıyor kesinlikle. Çok güzel. Ha ben aynı zamanda bunu nemlendirici olarak da kullanıyorum. Şöyle ifade edeyim. Yazın özellikle cildiniz hepimizin herhalde zannediyorum rahatlıyordur. Ve e, böyle ekstra nemlendirici serum vesaire ihtiyaç hissetmiyor olabilirsiniz. Ben de cildimin durumuna göre genellikle yüzümü yıkayıp, toniğimi sürüp ya da Essence'ım her neyse direkt güneş kremini sürüyorum üzerine. Çünkü benim kullandığım güneş kremlerin içerisinde. İçerisi, evet içerisi bomba. Süper. Ya Gerçekten bomba içeriklere sahip ama öyle partiliyor içerikler. Öyle söyleyeyim. Ee, o partileyen içerikler sayesinde sadece güneş koruması olmuyor. Yaşlanma karşıtı bakım yapıyor. Çevresel faktörlere karşı işte e, kirlilik falan filan gibi detaylara karşı ekstra bir bakım yapıyor. Yani e, sanki böyle gidip de atıyorum. Şişe de ben güzel bir nemlendirici almışım da. Gündüz bakımında sürmüşüm. Üzerinde de güneş kremimi sürmüşüm etkisini tek bir üründe yakalayabiliyorsunuz. Ve en azından Amor Pacific'ten aldığım bütün ürünlerde de öyleydi. Canım Amorem diyorum. lanecimi çok seviyorum. Bir başka favori Hera'ya geçiyoruz. Şimdi herkes pek çok güneş kremi kullanıyor bu arada. Bana da herkes diyor ki hep Amor Pacific tanıtıyorsun. Evet hep Amor Pacific tanıtıyorum. Başka ürünler de kullanıyorum onları da paylaşırım ama hep en çok sevdiklerimi paylaşmak istiyorum doğal olarak ve de sevmediğim ürünleri paylaşıp sevmedim demek istemiyorum cildim hassas alerjan ürün ters tepiyor sonra kendi kardeşlerim bile söyle abla niye kötülüyorsun ürünü bana iyi geldi diye söylüyorlar ama bana kötü geliyor benim cildim egzamalı yani böyle sırf size tanıtacağım diye o şöyle bu böyle falan yapamayacağım kusura bakmayın lütfen bana iyi gelen neyse size paylaştığım o Tanşat'ı da getirdiğim bana gelen neyse odur arkadaşlar. E, atısını benden beklemeyin lütfen. Partileyen içeriklerden devam ediyoruz. Karşınızda benim canım Sulhason. Şimdi bu güzel Sulhaso derken elime herayı almam da bir güzel oldu. <gülüyor> Ama ikisi de partilerin içeriklere sahip öyle söyleyeyim. Hatta ikisi üzerinden konuşayım ayrı ayrı konuşmak yerine. E, bu ürün de kimyasal ve fiziksel e, güneş kremi diyebileceğimiz içeriklere sahip. Bunda da yanlış hatırlamıyorsam titanyum vardı. Bir de öbüründen vardı. Aynı şekilde da var. İkisi çok güzel cildi nemlendiriyor. Cildin kendi ham maddesinden e, tutun. Bir sürü güzel şey var kısacası. Zaten Herava Sulhaso çok lüks markalar. Kore'nin çok lüks markaları. Amor Pasifi'nin en lüks marka gruplarından biri. Doğal olarak bunların içerikleri en, en İyi, neyse oradan seçiliyor. Yüzümdeki o tok hissi, o e, verdiği parlaklığı, o doygunluk hissini, o nemlendirmesini, çevreye karşı her şeye karşı koruyor olmasına Pek çok şeyini çok seviyorum. Kullandığım zaman her zaman etkisini hissediyorum. Asla fazlaymış gibi hissetmiyorum. Yüzümde maske vermiş gibi hissettirmiyor. Yapışkan bırakmıyor. Çok güzel, hızlı bir şekilde emiliyor. Her zaman bittikçe tekrar aldığım, herkese aldırdım bir ürün. Yine alacağım yani. Denemek için birkaç şey daha aldım. Paylaşırım. Onları da sevdim ama hani en sevdiğin ne dersen Elif tabii ki buna gider. Açıkçası. Sulha Soyla Hera'yı kıyaslar mısın derseniz kıyaslayamam. Bu çok zor. İkisi de çok güzel çünkü. O yüzden bir seçim yapmayacağım. İkisi de benim canım kalbim şeklinde. Bir Guinness kremi daha var yanımda. Bu da Dr. C. Tuna'nın Sun Notion Aloe Vera'lı güneşi losyonu diye geçiyor. Ama krem yapılı bayağı biliriniz. Losyonun yazdığına bakmayın. İçinde paraben yok. Color yok. Yani renk yok diyor. Ee, SPF 50 yazıyor üstüne. Bu da her cilt tipine uygun. Güzel bir parlaklık bırakıyor. Maske gibi durmadı. Mineral koruma hem de kimyasal korumaya sahip. Bunu da tavsiye ediyorum o yüzden. Siz güneş kremi e, bu ne kadar yüksek koruma sağlarsa sağlasın. Tabii ki de Güneş ışınlarını tamamen bloklamıyor arkadaşlar. İşte o yüzden yazın dışarıya çıkarken mutlaka geniş açılı güzel şapkalar alıyoruz. Kendimize uzun kollu giyiniyoruz. E, vücudumuzu kısacası kapatan kıyafetler tercih etmemiz gerekiyormuş. Öyle okuduğumu bilir kişiler öyle ifade ediyordu. E, ben en azından şapka kısmına uyum sağladığımı belirtmek isterim. Eğer siz de böyle ufa gibi sıcak bir yerde yaşıyorsanız mutlaka şapkanızı alın veya etraf ne der düşünmeden elinize bir şemsiye alın. Ve öyle dolaşın ki erken yaşlanmayın ya da cilt kanserine yakalanmayın. E, bugünlük benden bu kadar. Güneş kremi dosyası buydu. Kendinize iyi bakın canım Hedan, Sulhason ve De'lani'cim size elveda.